Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bilgisayara çizim nasıl çizilir ve Örümcek Adam kısa ara veriyoruz. Sakın kaçmayın. I'm a diamond not a piece of glass. Break my heart, you can kiss my ass. Evet. Abone olmayı unutmayın. bildiğim açık unutmayın. Evet arkadaşlar, öbür çizime geçtik. Bu sefer Batman çizelim arkadaşlar. Çizime ilgili bir istiyorum arkadaşlar. Nasıl oldu çizim. Müzik Abone olun lütfen. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildiğim açık unutmayın. Bir sonraki çizim örümcek adam. Siyah kalem Nasıl çiziliyor öğrenin arkadaşlar. Siyah penne olabilir. Veya kurşun kale. Örümcek adam. Renkleri. Kırmızı mavi. Çizim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bildiğim açık unutmayın. Bir sonraki çizim keçeli kalem yeşil. Bu sebep Batman çizelim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aşağıdaki butona basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Videomu sonlandı. Hoşça kalın bye bye. Lütfen beğen arkadaşlar.